Peki hocam ilk önce Ekrem Çulfan kimdir? Bir sizden de duyalım. Ekrem Çulfa e, ilk okulunu e, Rusların tabiriyle kışlakta geçirmiştir. Yani köyde hı hı. o bütün e, ırmakların şırıl şırıl derelerin pırıl pırıl aktığı bir dönemde yem yeşillikler içinde e, hayvanlarla doğayla işte bütün köylüyle ve bütün geniş sülaleyle ve e, çekirdek aileyle geniş aile uyumlu bir şekilde e, rollerin e, doğru yürütüldüğü bir ortamda büyümüştür. E, i̇lk öğretim e, hocaları, öğretmenleri ona işte matematiği fen bilgisini sevdirirken e, cami imamı da ona Kur'an-ı Kerim'i, duaları öğretmiş bir kişidir. Ne güzel. Yani hem ilk o, ilk o gidiyordum hem de Kur'an kursuna devam ediyordum. Bir gün baktım ki hocayla, e, cami hocasıyla ilk öğretim, ilkokul hocamız çatışma içindiler. Ve 300 kişilik nüfusu olan bir köyde, köy tam ikiye bölünmek üzereyken, kimisi öğretmen tarafı, kimisi e, cami imamı tarafını e, seçecekken ben dedim ki, Hocam ikiniz de vatan millet bayrak diyorsunuz dedim. yani Böyle oluyor mu dedim. <gülüyor> e, o dönem kaç yaşındasınız? O dönem e, düşünsenize daha 9 yaşındayım. 9 yaşındayken bizim danışmanlık ve ara buluculuk <gülüyor> hizmetlerimiz başladı. Orada belliydi Hadi, zaten olacağı. Kesinlikle. Güzel. Yani hoca e, dedi ki o zaman öğretmenle bir konuşalım. Bu böyle gitmez. <gülüyor> Öğretmen de öyle dedi. Ve ikisi hakkında... Bir şekilde güzel şeyler söylemelerini sağlayıp onlara e, laf taşıdım. Ama iyilik lafı. Bak öğretmen seninle ilgili şöyle düşünüyor. Ara bucu, buluculuk yaptığınızı yani. Tabi hoca seninle ilgili böyle düşünüyor. İkisi <gülüyor> evet. bir araya gelip e, önce e, kahvanenin önünde çünkü cami imamı kahvehaneye girmiyordu. Haram olur diye veya işte hoca girdi kumar oynadı diye konuşulmasın diye. Anadolu'da el alem nedir felsefesi çok yaygın. O çekinceyle giremiyordu ama kahvehanenin önünde bir bardak çay için hocam dedim. Sizi köylü görsün ve desin hmm. ki ilk öğretim yani ilkokul hocası öğretmeniyle cami imamı barıştı diye görsünler dedim. Tabii. Tabii. Ondan sonra öğretmen de bir gün cuma namazına gitti bütün halkla her ikisi birden sarmaş dolaş oldular. Sabahları ilk okula öğleden sonra camiye gidiyordum. Daha hızıma alamayıp ailemle ve arkadaşlarımla e, belli bir zaman geçirirken yani ikindi vaktiyle akşam üzere akşamları da ailemle yemeği yiyip köy odalarına gidiyordum. Orada sohbet gırla gidiyor. Dışarıdan başka köylerden misafirler geliyor. Onları tanıyoruz. Bizler hizmet ediyoruz büyüklere. Büyükler e, o zaman internet yok, televizyon yok. Bizde elektrik bile yoktu o zaman. Yani. Ve düşünsenize bu yıllar yaklaşık 75'ten hani benim hayatı fark ettiğim dönemde 75'ten 81'e kadar böyle devam etti. Yani hı hı. bu e, ortamda büyüklerin tecrübelerini, sohbetlerini dinleyerek aynı zamanda eş zamanlı, Arkadaşlarıyla, Arkadaşlarla sokak maçları, Anadolu oyunları oynayarak büyüdüm. İnsanlarla aslında o dönem tam iç içeydiniz değil Tabii mi? Tabii ki iç içe. iç içe. Ve beni Hı -hı. koşulsuz seviyor ve kabul ediyorlardı. Siz de yani, zaten onları seviyordunuz. Ben Siz de, de onları ediyormuş. sevdiğim için. Zaten kişi nasılsa etrafındakiler bir şekilde o şekle giriyorlar. Daha sonra e, ortaokulumuz yoktu. Ee, yakın bir köyde bir iki ay ortaokulu bekledim. Daha sonra işte Anadolu lisesini kazanma fırsatı varken oraya e, ailem endişelenip gönderemedi yurtlar vesaire. Bu şekilde bir e, tanıdık bulduk. E, Gölcük İmam Hatip Okulu'nu birincilikte. Daha sonra İzmit Lisesi'nin yine dereceyle 41 arkadaş edindim orada. 41 kere maşallah. 41, 41 plakasıyla. <gülüyor> Hepimiz çok güzel üniversitelere ODTÜ, Boğaziçi işte birçok böyle ünlü Hacettepe gibi birçok ünlü üniversitede okuduk, başarılı olduk. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nin son sınıfında Rusya'dan bir profesör geldi. Yani bu arada tabii ki internette gelmiş olduğu bilgisayarla da tanıştık. <gülüyor> Eğitim, öğretim teknolojileriyle de tanıştık. Fen Edebiyat Fakültesi'nden, aynı zamanda eğitim fakültesinden birçok değerli profesörden de ders aldıktan sonra e, Rus profesör beni Özbekistan'a davet etti. Önce Rusya'ya davet etti. Tabi orada Rusçayı öğrenme e, sıkıntı olabilir dedi. Sen en güzeli Sovyet e, sisteminde, hı hı. o zaman Sovyetler Birliği ne kadar yeni yıkılmışsa da Moskova sisteminde ben e, matematik alanında doktora, yüksek lisans doktora yaparken ortak ders vardı psikoloji pedagoji bölümünde. Oradakiler beni fark ettiler. Sen de burada özel psikoloji ve pedagojiden e, yüksek lisans ve doktora yap dediler. İkisini eş zamanlı yaptım ben. Tabii ki matematik doktorası e, kendi has teoremler vesaire onunla uğraşırken Yor, yor, yorgunluk oldu. O psikoloji, pedagoji doktorayı da daha sonra Amerika'dan online Rocheville Üniversitesi'nden tamamladım. Yani eğitim, öğretimim böyle. Tabii ki üniversitelerde bölüm başkanlığı, öğretim üyeliği, dekanlık, uluslararası üniversitelerde çalıştım. 2005 yılında da Türkiye'ye döndüm. Yoğun hı hı. istek üzerine. Yoğun istek üzerine. Tabii. O arada Harika. tabii ki koçluk, pedagogik, psikolojik danışmanlıklar, aile danışmanlıkları devam ediyordu. Türkiye'den de e, yani bireyi çözmek için toplumu da bilmek gerekiyor deyip sosyoloji bölümünü bitirdim. İşte Harran Üniversitesi'nden e, 480 saatlik aile evlilik çift danışmanlığı eğitimleri aldık. Uluslararası Bilim ve Eğitim Federasyonu'ndan... Yönetici koştuğu, yaşam koştuğu, aile koştuğu, öğrenci koştuğu, bütün o koştuk eğitimlerini aldım. Hem de o eğitimleri veriyorum yani. <gülüyor> Bir de onları evet. veriyorsunuz. Daha da hızımızı <gülüyor> alamayıp Katman Enstitüsü'nden eşimle beraber aile evlilik çift terapisi Amerikalı uzmanlardan eğitimler gördüm. Daha sonra e, yine e, tabii ki e, Türkiye'deki bazı İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi Üniversitelerde misafir öğretim üyeliği yaptım. Şu anda da bir e, uluslararası üniversitede uzaktan eğitimle eğitim veren bir üniversitenin profesör danışman kadrosundayım. E, tabii ki 2005 yılı itibariyle MyLife Danışmanlık Merkezi de eş zamanlı devam ediyor. Aile, evlilik, çift danışmanlığı, çocuk danışmanlığı, psikolojik, pedagojik danışmanlık... Yani sizin gibi değerli uzmanları biz e, istasyon gibi kurumumuzda e, seans görmelerine, danışmanlık, e, koştuk yapmalarını fırsatla tanıyoruz. Hı hı. Tabii ki e, Business Channel Türkiye'de e, tanışmamız yaklaşık ne zaman oldu? 2000, biraz da ona gelelim. 2016 hı hı. yılının Eylül ayıydı. Halkın Sesi programına konuk olduk. Hatta yani dedik ki ne konuşacağız orada en güzel iki uzman konuk olalım dedik tabii süre yetmedi. 17 dakikada hem psikolojik danışmanlık işte hem pedagojik danışmanlık hı hı. bir uzmanımızla beraber geldik. Onu da e, hayırla yad etmek lazım. Hala bizimle 35 yıllık tecrübeli uzman klinik psikolog Gülten Demirdeven hanımefendiyle konuk olduktan sonra buradaki arkadaşlar bizim bu organik ve doğal tebessüm <gülüyor> ve konuşmalarımızdan dolayı bize program teklifinde bulundular Harika. sağ olsunlar. <gülüyor> Hemen yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını başlattık. Birçok değerli 60'a yakın uzmanı, uzman psikolog, pedagog, işte bilinçaltı uzmanı, koçluk uzmanı, psikiyatr, nörolog ve tıp doktorlarının ve iş adamlarını konuk aldık. O programımız devam ediyor. Devam ediyor. İnşallah Hı -hı. sizi o programında <gülüyor> görmek isterim. İnşallah hocam. Daha yeni Ocak ayı programında farkındalık e, sağlayan içgörü programını hı hı. başlattık. E, şu anda birçok kanalda devam ediyoruz. Yani ulusal, uluslararası veya YouTube kanallarında ve hatta kendi küçük bir YouTube kanalımız da var. My Life TV Türkiye diye. Böyle devam ediyoruz. İnsanlara danışmanlık, destek, proje, hı hı. seminer, kitap çalışmaları yapıyoruz. Medya koştuklarını yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz Birazdan konuğunuz olacak Oyuncu koçluğu yapıyoruz yani hı hı. Oyunculara, insanlara, ailelere Her alanda çiftlere, hizmet veriyorsunuz Her alanda, kariyer hı hı. alanında da hizmet veriyoruz hı hı. Televizyonlara projeler üretiyoruz tabii ki Business Channel Türk TV Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olarak, olarak Ben ve ekibimde büyük ufuklar açtı hı hı. Onlara çok teşekkür ediyorum kendilerine evet, buradan, buradan ederiz, Çünkü iletiyoruz. hep e, seyirciye teşekkür ediyoruz ee, tabii ki kanalları ve çalışanlarını da unut